Ne <gülüyor> oldu <gülüyor> Ne oldu? Öyle olmaz o. Böyle olur. <gülüyor> Olayı çıkartıyor. Oğlum lan kafayı buldum dedim lan. Kafayı buldum dedim mi dedim lan. Dedim kafayı. <gülüyor> Öldü mü? Öldü. Evet. Ulan var ya on bin kurşunla ya. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur dur. Hadi bakalım Çekil kardeşim, çekil. Gönder. Of. Şu arkadan bak şimdi. Hadi geçmiş olsun. Hadi. Allah! Allah! Bir dakika lan karıştırmayın ortalığı. Allah! Gelecekler lan. Koş, koş, Elgin geldi. Şşt. Lan tamam <gülüyor> Ben de tuvalete girecektim. <gülüyor> <gülüyor> Belki de arkadaş istersin dedim. Ben şu bir kaydetsen var ya, bir saniye göz huzur görecek ama ay merhaba. Kayıt yapıyordum şu an. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ağzını bile kırdık dersen. Of, havada vurdum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir manyaklık. Evet, evet. Karjo, senin Allah cezanı versin Başka bir şey deniyor. Karjo, ver malzemelerini. Basket lan buradan Basket buradan Basket.